Ders izleyenlerim, hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugün aktif yakalama uçları ile ilgili ikinci bölümü bilgilerinize sunacağım. Hatırlarsanız birinci bölümde aktif paratonerlerin dünyada ve Türkiye'deki durumunu, bu teknolojiyi destekleyen standartları ve bu ürünlerin üretilmesi için ürünlerin aktif paratoner olarak kabul edilebilmesi için e, bunlara uygulanan testlerden bahsetmiştim. Şu anda bu konuya aktif paratonerin tiplerini ve koruma özelliklerini anlatarak devam edeceğim. Aktif paratonerlerin üretim tekniği olarak iki tipi vardır. Bu aktif paratoner çeşitleri nelerdir sorusunun cevabı olacak tabi. Bunlardan birinci tip atmosferik elektrik alan ile çalışanlardır. İkinci tip iyonize edici devreler ile çalışanlardır. İyonize edici devreler havanın iyonize edilebilmesi için bir takım elektronik devrelerden destek alır. Bir üçüncü tip vardır. Bu üçüncü tipte bu iki tipin birleştirilmişi olandır. Son yıllarda bu tür ürünler piyasaya çıkmaktadır. Bu ürünler tabi yıldırım öncesi değerlendirme yapabilme kabiliyetine de sahip olmaları gerekir. Paratöner çeşitlerini bu şekilde aktardıktan sonra aktif paratönerin koruma yarış hesabı var mıdır? Bu yarıçap nasıl hesaplanır? Ee, bunları göreceğiz. Hatırlarsanız birinci bölümde Aktif para tek bir noktadan geniş alanları koruyabilme özelliğinden bahsetmiştim. Şimdi bir yapı düşünün. Bu yapıya bir kafes uygulaması uygulandıysa bu uygulamayla yıldırımdan bu yapı korunur. Ancak yapı çevresinde açık alan varsa, toplanma alanı varsa bu alanda canlılar ve bir takım nesneler de konumlandırılabiliyorsa bunların korumasını kafes uygulamasıyla sağlayamazsınız. İşte en büyük fark aktif paratonerle ilgili budur. Aktif paratüner bir yapıya korumak için konduysa koruma yarıçapı 79 metrelere kadar 107 metreye kadar veya koruma seviyesine göre çıkacağını göreceğiz. Bu yüzden geniş alan yani yapının etrafındaki alanlardaki nesne ve canlıları da korumuş olur. Mesela bir spor ile ilgili aktivitenin yapıldığı stadyumu düşünün. Bu stadyumda bir kafes uygulaması cevap ver olmaz yıldırımdan korumada ancak bir aktif paratoner mükemmel bir cevap olur. Şimdi koruma yarıçap hesabına dönelim. Koruma -yarı çap hesabı için standartlarda formüller verilir. Bu formüller aktif paratonerin montaj yüksekliğine göre değişkenlik gösterir. 5 metreye kadar yüksekliğe monte edilmiş yerden bir paratoner için koruma yarıçap hesabı farklı bir formüldür. 5 metreden daha yüksek e, mesafeler için, uzunluklar için aktif paratonerin koruma yarıçap hesabı farklı bir formülle verilir. Bu formüllerde birtakım parametreler, değişkenler vardır. Mesela h yüksekliği aktif paratonerin Montaj yüksekliğidir, yerden yüksekliğidir. RP koruma yarıçapıdır. D yıldırım ilerleme adımı ya da yıldırımın toprağa ulaşmak için yol boyunca atlama aralıklarını ifade eden bir değişkendir. Bu D mesafesi standartlarda tanımlanmıştır. Yıldırımla ilgili yapılan gözlemler ve ölçümler sonucunda yıldırımdan korunma seviyesi için bir Birinci seviyeyi dikkate aldığımızda D mesafesi 20, ikinci seviye için 30, üçüncü seviye için 45, dördüncü seviye için 60 metredir. Bu değerler 62.305 serisi standartlarda da aynı şekildedir. 2011'den önce aktif para için 3 seviye olan bu bu D mesafesiyle ilgili seviye tanımları 2011'de aktif paratoner standartına 62.305 standartlarıyla uyumu sonucunda bu şekilde değişmiştir. Formülde delta L diye bir değer vardır. Bu delta L'ye biz uyarım yolu olarak bir isim verebiliriz. Ee, bu uyarım yolu bir V hızı ve bir delta T süresinin çarpımından oluşur. V nedir? V hızı, yıldırım şartlarında yakalama ucu etrafında oluşan, yani aktif paratunerinin etrafında oluşan iyonların, yıldırımın ucuna doğru ilerleme hızıdır ve standartlarda 1 metre bölü mikrosaniye olarak verilir. Delta T zamanı ise, paratoner sistemlerinin yıldırımı hissetme süresidir. Yani erken hissetme süresidir. Bu parametre üretilen paratüner sistemine göre değişkendir. Yani paratünerin tasarımı, şekli bunlar bu değeri etkiler. Ee, ve bu değer laboratuvarda test edilir. Yüksek gerilim laboratuvarında. Tespit edilen bu zaman ve hızıyla çarpıldığı zaman delta L'ye uyarım yolu bulunmuş olur. İşte bilinen bütün bu değerler formülde yerine konarak Aktif paratoner için koruma yarıçapı yarı hesap edilmiş olur. Şimdi bu yarıçapın formülünün oluşması için standartlarda ortaya konan bir geometrik model vardır. Onu anlatmak istiyorum size. Ee, bu modelde şekil beşe dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şekil beşte h mesafesi h yüksekliği vardır. Resmi sol tarafında. Bu H mesafesinin en üstünde aktif paratoner vardır. Topraklanmış bir şekilde monte edilmiştir. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir delta L uzunluğu görüyoruz. Nereye gidiyor bu delta L? D mesafesi atlayacak olan yıldırımın ucuna gidiyor. Yani yıldırım öyle bir noktaya gelmiştir ki D yarı sahip bir yuvarlanan küre de adı verilen bir kürenin kabuğuna bir kürenin kabuğu yani dış, kürenin kabuğunda herhangi bir noktaya yıldırım D kadar atlayarak gidebilir. Şimdi burada D kadar aşağıya doğru resimde atlarsa toprak seviyesidir o çizgi. D mesafesinin sonra toprağa ulaşacaktır ve topraklanacaktır. Ama delta L mesafesinin doğrultusunda bir atlama yaparsa yıldırım D mesafesi kadar aktif para buluşacaktır. İşte model bu ideal durumu anlatmaktadır. Yani D kadar atlayarak delta L'nin ucuyla buluşan yıldırım akımı delta L'yi de kat ederek H yüksekliğindeki aktif para topraklanmış olur. Şimdi bu neyi sağlar? Burada dikkat ederseniz, e, Delta L ucuna atlayan yıldırım, yere doğru atlamış olsaydı, işte bu aradaki hacmi, herhangi bir noktaya, bu aradaki bir noktaya vurmadan, ya aktif paratı nerede toprak tarafından topraklanacaktı, dolayısıyla bu arada kalan bölge korunmuş alan olacaktı. Şimdi bu korunmuş alanın e, yarı çapına RP diyoruz biz, resimde gözüküyor. RP bir dik üçgenin uzun kenarı burada. E, D biliyorsunuz yere dik olarak atlasaydı, atlayacağım mesafeydi yıldırımın D atlama mesafesi. E, Gördüğümüz şekilde H mesafesinden çıkarsa D eksi H olarak olan bir üçgen oluşuyor orada. Bir dik kenarı D eksi H olan. Şimdi bu dik üçgenin bir kenarı R bir kenarı D eksi H. Yani bu üçgen Pisagor teoreminden uzun kenarı hesaplanabilir. Delta artı D olarak tanımlanan uzun kenarı da biliniyor. Yani delta L artı d biliniyor, d eksi h biliniyor. Bu durumda rp yarıçapının hesabı Pisagor teoreminden resmin sol üst köşesinde verildiği şekilde yazılabilir. Yani e, rp eşittir iki tane rp eşittir uzun kenarın karesinden kısa kenarın dik kenarın karesini çıkartırsak bulacağımız değerdir. Gördüğünüz gibi standart son derece basit ve anlaşılır bir geometrik modelle bu ürünün koruma yarıçapının hesabını bu şekilde tanımlamıştır. Şimdi şekil 4'e bakarsak bunlar aslında 2011 11 alınmış resimlerdir ama standartlarda da mevcuttur. Bu koruma hacminin profilini görüyoruz, kesidini görüyoruz. H kadar yüksekliğe monte edilmiş, yüksekliğin ucuna monte edilmiş bir aktif paratoner var. Bu paratonerin e, monte edildiği direğin ki 5-6 metrelik direktir bu genelde uygulamada, 5-6 metrede RP yarıçapı en büyük değerine ulaşır. Bundan sonraki yükseklik, ilave yükseklikler için bu RP değeri çok az değişkenlik gösterir. Bu koruma hacmanın, ters şemsiye gibi olan koruma hacmanın bir görünümünü veriyoruz kesit olarak burada da. Bundan sonra bu aktif parotinal koruma yarıçapının yüksekliğe göre değişimi nasıl olur onu ifade ettik zaten. Yani aktif parotinin bulunduğu yüksekliğin 6 metre altında aktif parotiner eksenine göre sahip olacağı koruma yarıçapı en uzun değerine ulaşır. Toprağa zemine doğru 10 metre ile 80 metre arasında bir yükseklikte koruma yarıçapı sadece 2-3 metrelik bir büyüme gösterir. Ters bir ee, paraloid kelimesiyle de ifade edilen bir koruma hacminden bahsediyoruz ve bu paraloidin tepe noktası da paratonerin ucudur. Şimdi aktif paratonerin peki koruma yarıçapı kaç metredir? İşte o demin bahsettiğimiz formülden delta L değerlerinin uygulanarak aynı zamanda e, ve seviyeye göre olan D mesafeleri de dikkate alınarak hesaplar yapılır ki bu hesaplarda şunu görüyoruz. Yıldırımdan korunma seviyesi 1 için 79 metre yıldırımdan korunma seviyesi için ise 107 metre yarıçapa ulaşabilirsiniz. Ee, bu paratonerlerle koruma yarıçapı olarak. Bu formüllere ve e, seviyelere göre yani seviyelere ve delta t veya delta t eşittir delta l oluyor biliyorsunuz siz. 1 metre bölü mikrosaniye olduğu için iki değer e, aynı oluyor. Delta T 15 mikrosaniyelik bir e, zamana erken uyarım zamanına sahip bir paratoner Delta L ise 15 metre oluyor. E, bu değerlere göre hesaplama yapılmış ürünlerle ilgili bir tablo e, sunarsak size burada 6 metre yükseklik için yani para monte edildiği yerden 6 metre altında yatay olarak oluşturduğu yarıçap çap için verilen değerler 4 seviye için yani 15, 30, 45 ve 60 mikrosaniyelik Erken uyarım zamanına sahip para için e, Bu tabloda görülüyor arkadaşlar Mesela 6 metre 60 mikrosaniye ki ülkemizde en çok Bu ürün kullanılır Diğerleri için e, yani çeşit olarak ülkemizde pek tercih edilmemektedir daha Delta L'si küçük ürünler. Genelde fiyat farkı çok az olduğu için diğer ürünlerin e, üretimi ve satımı çok çeşitli sebep olduğu için tercih edilmez. Genelde bizim ülkemizde tercih edilen Delta L 60 mikrosaniye veya Delta L'si 60 metre olan ürünlerdir. Şimdi böyle bir ürüne bakarsak 6 metre. Yani paratoner monte edildi 6 metre altında oluşan yarı çap 1. seviyede 79, 2. seviyede 87, 3. seviyede 97 4. seviyede 107 metreye sahiptir. Bu son derece verimli bir sonuçtur. Geniş alanların korunmasında çok başarılı olur bu uygulama bu yüzden. Koruma yarı çapı hesabı ve bilgilerini bu şekilde verdim. İkinci bölümü bu şekilde bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Üçüncü bölüm olarak konuya gene devam edeceğim. Hepiniz e iyi günler dilerim. Hoşçakalın.